Herkese merhaba. Bu akşam sevgili Esra konum olacak. Esra'yı bekliyorum. Bu arada biliyorsunuz ki konumuz stresli zamanlarda aile içi ilişkiler. Bence çok keyifli olacak. Selam herkese selam. Merhabalar. Geldi. Bekleniyor diyor, bağlanıyor diyor. Geldim değil evet, mi? Evet, <gülüyor> Merhaba Müjdeciğim. merhaba. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ben de iyiyim. Çok geldin. teşekkür ederim. <gülüyor> çok mersi, çok sağ ol. Esna seni bir sürü insan eminim tanıyor sosyal medyanın ama böyle küçücük bir tanıt kendini istersen bu sırada da gelenler de çoğalır. E onlar da tamam herkes ben şey diyorum herkes orada arada yerine oturur. Ha, aynen öyle herkes yerine <gülüyor> <Zoom'dan artık> <gülüyor> hani. <gülüyor> güzel Aynen bir öyle. Aynen öyle. <gülüyor> günü de eğitimde de, hani buradan referans verelim. Cumartesi günü eğitimde de bunu kullanabilirsiniz öyle der. Çünkü orada bir sessizlik oluyor böyle hani herkes tamam, gelirken. Bunu aldık şimdi ki... şey yaparız. <gülüyor> e, refere edeceğim Esra'nın takdiriyle. <gülüyor> Aynen. Herkes bir yerine otursun falan diyorum böyle. Menesra ee, Yatağan. Ee, Ankara'da bizim merkezimiz. Ankara'da yaşıyorum. Ee, MAK Psikoloji'nin kurucu ortaklarındanım. Çiğdem Doğan Bilgin'le birlikte. Ee, Çiğdem ben de burada. Daha çok, daha merhaba. Çiğdem'i gördüm. Aynen zaten. öyle. O da burada bugün, bugün izleyecekti. Çok güzel. Ondan sonra ben daha çok çiftlerle çalışıyorum, yetişkinlerle çalışıyorum. Özellikle motivasyon süreçleriyle alakalı. Ondan sonra bir de ebeveynlik danışmanlığı veriyorum. O şekilde. Bir de harika atölyeler evet, burada. Evet yani kendi çabamda çok eğlendim. Çok keyif aldım inanılmaz derecede. Seminerlerden farklı olarak böyle hani biraz da e, sen de katıldım biliyorsun. Hani şey diye evet de Ekremini evet. <gülüyor> yapayım ben burada Kesinlikle biz katıldık. Çift olarak katıldık. Çünkü ben hep söylüyorum. Hani biz terapistlerin kendine bakması, kaplarını doldurması çok değerli. Ben de çiftlerle çalışıyorum ve o deneyimi de yaşamak istedim açıkçası. ve Biz çok güldük, çok eğlendik ve bize çok yaradı. sonra da o dili konuşmak da çok güzel bir şey beraber. Ben biliyorum yetmiyor. İşte eşinin bilmesi de aynı zamanda. Aynı kavramları biliyor olmak çok güzel oluyor. E, tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani reklam falan değil. Yaşadım, katıldım. Öyle tavsiye ediyorum yani. <gülüyor> ben de tam şey söyleyecektim. Yani hani reklam olmasın Gerçekten de hani evet hepimiz seminerler yapıyoruz biliyorsunuz hani Hı. bu meslektaşlarımız Hı. olarak falan da biraz e, çift atölyesini ondan hani ayırıyorum. Hı. Çünkü inanılmaz keyif alarak hani bir şeyleri öğretmenin yanında kendim de çok şey öğreniyorum. Hı. Bir de e, çok enerjim de yükseliyor. Hı. Çok seviyorum. Belki o yüzden de hani o enerji de geçiyor olabilir. Onu söylemek istedim yani seminerlerden biraz daha farklı benim için. Evet. Hayatımdaki yeri de başka. Ya uygulamalı olması da çok güzel. Yani hani... E birazcık da şey, tabii ki bir çift terapisi değil ama işte atölye diyoruz daha çok. Hani çiftlerin bence birbirlerini biraz daha belki anlayabilmeleri için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Hatta şey diyorum eşime, bugün diyorum canlı var diyorum, Esra'yla diyorum. Hangi esra Ha bizim esra tamam falan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, bizim Esra'yla. Çünkü şöyle bir şey var, sen de yaşıyorsundur. Çift terapisine gelen kişilerin en büyük kaygılarından birisi, ee, aslında olmaması gerekirken bize son zamanda başvuruyorlar zaten. Hmm. Artık hiçbir çıkış noktası kalmadığında. Hmm. Ondan önceki başvurma sebeplerinden benim en ya sen de bence paylaş ama benim en büyük gördüğüm dirençler, dirençlerden birisi ya bizim içimizde neden üçüncü bir kişiye anlatalım ki? Hani niye bu özelimizi bilsin? Olabiliyor özellikle erkek bireylerde. Evet, evet. Ama atölye kırıyor. Atölyende bir tane şey vardı. Yani erkekler de bazen geliyor, değil mi? Hani beklenmedik, mesela daha nadir gördüğümüz bir şey baktığında. Doğru söylüyorsun. Biraz daha hani artık son noktada geliyor insanlar. Oysa hani bir şeylerin yolunda gitmediği durumda başlamak biraz daha hatta o sürecin daha kısa sürmesine sağlıyor. Hani terapi süreci Altıncı yıllarında zaten. geliyorlarmış. 6. yıllarında olduğunu, geliyorlarmış. Evet, evet, ortalama. Bu şeyler çok, çok uzun bir süre. 3 7 öyle bir bir şey var zaten hani genellikle. Aynen. Ya işte. Yani bir de şöyle diyor. Eğer diyor 6 yıl önce ilk problem çıktığında ya da ilk çatışma dediğinde gelseydi diyor. Hani daha hmm. yani hani hızlı ilerlenebilecekken ondan 6 yıl sonra geliyorlar genelde terapiye hmm. diyorlar. Evet evet ilk kırılmadan 6 yıl sonra insanlar. Tabii. Terapiye. Aynen öyle. Hmm. Aynen öyle. Bir de yani şey de bekleniyor bazen değil mi? Hani çok büyük bir şey olması bekleniyor. Oysa o küçük küçük şeyler birikip birikip zaten büyük bir patlamaya kadar Zaten oluyor. problem oluyor. İlk başta belki o iletişim sorunları zaten çalışılsa o dediğin büyük kırılama da belki gelmeyecek nokta. Yani hani o kısma gelinmeyecek bile. O küçük küçük şeylerde maalesef gözden kaçırıyoruz galiba. Ya da bizi illa bir sarsmasına isimci bir gözün bizi görmesi için falan ya da evet, başvurmak evet. için. Evet evet ama genellikle daha o zaman hazır oluyor. Tabii hazır olmak da önemli bir şey o süreçte hazır değilse zaten çiftler bir şey de yaramıyor yani işte de yaramıyor hani baktığında. Çünkü Tabii. adım atmaları gerekiyor, bir takım eylemler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki e, ben şeyi soracağım aslında herkese biraz da e, böyle e, en, ne deniyorum da, e, etkileşimli olsun diye. Herkes ne yapıyor? Evde işler nasıl gidiyor? Nasıl? Stresliler mi? Neler oluyor, neler bitiyor? Mesela bugün canlı yayına katılmadan önce bizim evin görmeliydim. Yani eşimin toplantısı var, Aral beni çekiştiriyor, anne beni dinle diyor, benim canlı yayınım var. Böyle gerçekten normalde yaşamadığımız, yani bu COVID'den önce yaşamadığımız bambaşka bir süreç içindeyiz. Ben merak ediyorum, herkes öyle mi yaşıyor, herkesin evinde neler oluyor, tabii paylaşmak isteyenler. Hani ortak insanlık tabii. hali diyoruz ya, onlar üzerinden oraya... de konuşuruz. Evet, evet. Yani burada neler neler oluyor, herkes neler yaşıyor görmek isterim yani açıkçası. O yüzden yorum kısmına e, yazabilirsiniz. Peki hani e, adına dedik ki stresli e, süreçlerde aile içi etkileşimler. Evet şu anda çok stresli bir süreç var zaten ama e, bu ne ilk belki ne de son olacak aslında. Ne de son e, olacak. Evet, evet. Hani e, bu stresli durumlarda aile içinde neler oluyor? Genellikle. Şimdi şöyle aslında şu anda bize dışarıdan etki eden bir faktör var yani aslında ailen içindeki dengeleri birazdan konuşacağız ama bir de hiçbir zaman gündemimizde olmayan bu virüs olabilirdi ya da gündelik stres hayat yani bir sürü şeyler var örnek veriyorum kök ailelerle ilgili stresler hmm. var başka hastalıklar var zaman zaman cenazeler var maalesef. Hmm. Ondan sonra işle ilgili sıkıntılar var. Zaten aslında aile bu bütün döngüsü içerisinde hep bir stresle, yüz yüze hep bir stresle aslında karşı karşıya. Sadece bu sefer galiba belki de ilk defa şöyle bir simülasyonun içindeyiz. Çok bir aradayız. Hı hı. Yani diğer süreçlerde ya dışarısı devam ediyor ya sosyal destek devam ediyor. Yani düşününce hani örnek veriyorum işten ayrıldım ben. Çocuk yine okuluna gidiyor. Ben o stresi yaşıyorum ama hani ya da eşim işine gidiyor, orada bir şekilde döngünün bir kısmı devam ediyor. Şu anda hepimizin sürdürdüğü süreç, sürdürülebilirliği mesela kesintiye uğradı. Hmm. Okullar kesintiye uğradı, sosyal ilişki kesintiye uğradı, iş kesintiye uğradı. Bunun ekstra bir stresi de var bu arada. Evet, evet, evet, bunu da hani göz öne almak lazım hı hı hı. Evet, yani söyledim. çok klasik şeylere de benzemiyor stres konusunda kesinlikle her zaman stres bombardımanı zaten sahibiz ama ilk defa belki de bu yüzden de bocaladığımız, zorlandığımız kaygılarımızın ya da öfkemizin arttığı süreçteki en böyle diğerlerinden ayrılan kısım bir aradalık çok bir aradalık evet, Aile olarak, olarak yani. çok fazla birlikteyiz artı ve bir de rollerimiz de bir arada yani rollerle bizden fazla rolün evin içinde olduğu bir durum değil mi? Yani ben bir taraftan öğretmen gibiyim, bir taraftan anne gibiyim, bir taraftan eş gibiyim, bir taraftan yemek yapanım. İşte ne bileyim işte eşim için bir taraftan işiyle ilgili yapması gereken şeyler var, bir taraftan çocuğuyla ilgili yapması gereken şeyler var. Hani bir sürü farklı farklı şapkalar var. Belki dediğin gibi daha önce işte işe gittiğinde bunu işte bırakıyordun. Senin için bile öyle değil mi? Hani online şu anda Tabii. devam ediyorsun ama ofiste olmakla evde olmak arasında dağlar kadar. Aynı dağlar değil. Evet. Aynı değil. Hatta bir tane seansımda söyleyeyim hani müjde, direkt danışanımla da paylaştım bu arada. Ee, masal düştü. Arkada bir ağlama patladı mesela. Danışanıma şey söyledim yani. Bir toparlayıp geleceğim. Seansı kalan seansa ekleyerek tamamlayalım dedim. Yani mesela bu, bunun Profesyonel olmak gerekiyorsa zaten böyle bir şeyin iş yerinde yaşanması mümkün değil. Ama evet. yine profesyonel olmam gerekiyorsa orada söylemem gerek. İdare edip hani hiç yokmuş gibi davranırsam duygum bu sefer bir zaman sonra şimdi danışan mı bana onu yaşattı o duyguyu? Suratım düştüyse örnek veriyorum. Yani hani o geçişi nasıl gördü diye bir defa öyle bir şey oldu mesela. Yani onlar bile bir risk faktörü. Daha demin galiba Levent yazdı yani. Aral evet, evet. işin var mı yani... yazmış iki de. <gülüyor> Ay şey oldu işte. Aynı şeyi biz yaşadık. Yani toplantıda Aral benimle bir anda işte ben de babada mıydım, neredeydim? Yani bir anda çıkmış yukarı, girmiş toplantının içine yani. Hani bu sefer ne oluyor? O düşünüyor ki ben onu tutuyorum. Belki bana öfkeleniyor değil mi? Hani sen tutacaktın ama tutmadın. Tabii. E, çocuğa değil mi? Hani sen niye babanın odasına girdin? Biz bunu konuşmuştuk gibi. E, aslında bu durum hepimizde e, bazı duyguları tetikliyor. İster istemez ve bu çok normal. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var tabii. Şimdi e, hem o bir aradalık hem de o kadar güzel söyledin ki e, o şapkaların bir arada olması. Bize deselerdi ki iki ay sizi kapatır, Çalışmanıza gerek yok. Hı hı. Evinize işte robotlar yolluyoruz. Ro roz vardı ya şeydeki, jetgillerdeki. Ev işlerini de o yapıyor. Aa, Hadi ya. böyle ailecek bir doyum birbirinize. Ya o zaman belki keyifli olabilir, daha keyifli olabilir diye. Yani bence keyifliydi çünkü başta evet. o doyma kısmı, hepimizin çok uzak kaldı bir şey, hele yoğun çalışanların, ailenin bir aradalığına, Hı -hı. hatta yeni neslin diyeyim o bir aradalığı çok özlemiştik. Ama tabii şuda var, i̇şte bir aradalığı özlememize rağmen en başta da bu sefer müjde kaygı kısmı bunu engelledi. Hı -hı. Hayatta kalmaya dair, korunmaya dair o zaman bir şey vardı. Hani her zaman fazlarda geçiş var ya. Önce bir kaygılandık, sonra biraz öfkelendik. Şimdi biraz bazen depresyon hani göstergeleri hani oldu. Birazcık artık kabullenme süreci ve artık hani bundan sonra ne yapabilirim'i düşünmeye başladık bence. Nadim de sen hani e, izleyenlere söyledin aslında hani nasıl geçiyor diye tam da ben o anda şey düşünüyordum. Benim ilk iki hafta çok uzun geçti. Hmm. İnanılmaz uzun geçti. Ama geri kalanı hiç hatırlamıyorum diyebilirim. Hmm. Bir de o yani duygular... O düşün, evet. Yani en baştaki dediğin gibi hani e, sözünü kestim ama e, en baştaki verdiğimiz tepkilerle şimdi verdiğimiz tepkiler arasında dediğin gibi aslında farklılık var. Ve bunu fark etmek çok önemli ve değerli. Ben geçen bir şirketle böyle bir e, uygulamalı bir çember yaptık grup çemberi yaptık. Mesela onlar da onu fark ettiler. Yani ilk günlerde verdiğim tepki nasıldı? Şimdi nasıl? Ve ben bunu aslında başa çıkabiliyorum noktasına gelmek. O yüzden o çok normal. Duygularımız değişiyor düşüncelerimiz değişiyor. Dediğim gibi ilk başta belki öfke vardı, inkar vardı, e, ne bileyim dediğim gibi depresyon vardı ya da ne bileyim aşırı kaygı vardı. Şimdi biraz daha kabulle doğru geçiyoruz yani. Hani biraz daha bir şeyin oturuyoruz ama başka şeyler çıktı dediğim gibi. İlk zamanlar belki çocuklarla birlikte olmak keyifliydi ama şimdi de bu yeni düzende hani biz stres evde. Dediğim gibi daha yeni yavrum 5 dakika önce stres yaşandı <gülüyor> <gülüyor> bizzat bizzat yaşandı. Ya bir de şunu unutmamak lazım. Müjde i̇şte hani bazı gereksinimlerimiz de karşılanmıyor. Hele çocuklara dönecek olursa hmm. hani e, fiziksel olarak da ihtiyaçları şu anda karşılanmıyor. İkincisi akran birlikteliği olarak da ihtiyaçları karşılanmıyor. Öyle bir durum var. Evet, o da çok önemli. İşte o ihtiyaçlar da belki şekil değiştiriyor. Daha çok bize sarılıyorlar. Belki daha fazla bizimle vakit geçirmek istiyorlar. E, çünkü bizde de mesela herhalde diyor ki anne dinlemeni istiyorum ama ne olur beni dinle. Çünkü anlatıcı başka kimse yok yani. Biz, biz varız evde. Fiziksel temas yok. Hani ne kadar bu... E, tabii yapmıyorlar. İşte haftada iki kere falan öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Orada bile yarım hafta zaten çok azıcık konuşuyor. Belki beş dakika konuşabiliyor. Kendi ifade edebileceği belki bir beş dakikası var. Dolayısıyla çocuklarımızın da ihtiyaçları değişti. Bence bu çok önemli. Onları fark Kesinlikle. edebilmek çok önemli. O yüzden sinyaller de farklılaşıyor. Verdikleri sinyaller de farklılaştı şu anda. Hatta bana kalırsa çocuklar da en başta daha çok zorlandılar. Hı. Çünkü Anneyle babayı evde çalışma süre home office çalışan bile çocuk o anda okulda olduğu için anne babasını evde çalışırken bilmiyor kesinlikle. O yüzden de onlar da ilk bocaladılar. Yani ne demek çalışmak? Hı -hı. Ne de... yani hani benim ben gidecek miyim, kalacak mıyım? Bazıları yanında bile hani çocuğun oynamasına izin veriyor çünkü. Ama bazı durumlarda bu mümkün değil. Hı -hı. Bazıları işte dediğin gibi toplantı yapmak durumunda diğer ebeveyn onunla ilgilenirken. Hı -hı. Evet, evet. O da bir evet. stres faktörü mesela. Kesinlikle. Dediğim gibi bazı şeyleri anlamakta da güçlük çekebiliyorlar. Yani biz daha aynı şeyle yaşıyoruz. Hani niye toplantıda mesela? Niye çalışıyor? Çalışmasın. Hani daha onu kavramlaştırabilecek e, henüz soyut dönemde olmadıkları için e, neden sonucu çok fazla kavrayamıyorlar? Evet toplantıda girmemem lazım. Ama neden? Neden benimle şu anda oynamıyor? Onlar için bu da zorlayıcı. Belki biz ebeveyni Bu da bunu anlamasını bekliyoruz değil mi? Yani tabii, tabii. Anla Ve otur. Ama bu çocuk için o çok zor biz bir bekle. şey. Çok zor bir şey. Masal mesela şey diyor. Hani anneciğim pis, mesela o psiko, psikolog olduğunu biliyor. Ne yapıyorum ben diyorum. Bilgisayarla konuşuyorsun diyor. Çok ya. <gülüyor> Öyle. Bilgisayarla konuşuyorum ben tabii. Buradan böyle şey <gülüyor> Sadece bilgisayarla konuşuyorum. <gülüyor> Aynen, çünkü görüşmem var diyorum, bilgisayar da biliyor masanın başına geçtikten sonra görüşürüz diyorum, onlar gidiyor. Yani sonuçta ben bir bilgisayarla konuşuyorum ama ne konuşuyorum acaba? Masal... Bir de kulaklık var ya devamlı, sadece ben konuşuyorum. Masaldır inciler, psikologlar ne yapar? Bilgisayarlarla konuşur. Yani... Aynen öyle. <gülüyor> yani yeni, nesil, yeni nesilde e, yeni şey bakış açısı mesleklere doğru söylüyorsun daha, yani, daha orijinal bir şey var. de var şimdi sen biliyorsun e, masalla yaşadığımız zorlu bir süreç var şu anda ondan sonra hala devam ediyor. oyun terapisi alıyoruz Biz oyun terapisi sırasında da e, ona sihirli bir krem sürdü hani terapiste masal diyor ki kameraya mı sürdü diyor <gülüyor> Bunları çok şeker örnekler. Yani tam böyle somut yine <gülüyor> o kadar otura. Tam böyle değil mi yani o dönemin şey, gelişimsel olarak ne kadar anlamlı yani bu söyledikleri. Bize de çok keyifli geliyor. Ama sonra ne çok da güzel uyumlanıyor. Unutuyor mesela yani. çok güzel. O kadar uyumlular ki. Yani o oyun terapisi sürecini örnek veriyorum gerçekten içinde yani hani ben hani oyun terapisi değilim ama ciğenden dinlediğim kadarıyla utansarlı mesela geçiyor çünkü çocuk için bir zamanda bir zaman sonra ekran engel değil zaten ya da bizim evde olmamız hani e, engel değil. İşte bizim çalışıyor olmamız onun için engelliyiz. Sadece farklılık. Birazcık ona direnecek. Değil mi? Doğru değil mi? Evet, Aralde evet, de evet, öyle olmuştu. Evet, birazcık uyumlanmaya evet. çalışacak. Ama günün sonunda, haftanın sonunda, 10 günün sonunda attım şu anda. Ama çok uzun bir süreç olduğunu düşünürsen çok da kısa bir süre. Tabii tabii. Yani tabii 45-50 gün olmuş yani. İnanılmaz bence. Tabii tabii. Bir de hani dediğim gibi şey de olabilir. Mesela ondan önce Aral'a e okul çok uzun geliyordu işte sabah hmm. 30'dan 3'e kadar falan ama hep şeyden bugün işte gitmeyelim gitmeyeyim anne işte okulda çok sıkıcı falan falan söyleniyor böyle Şimdi şey yapıyor anne çok özledim okulu ne zaman açılacak ya diyorum sen sevmiyorsun <gülüyor> <gülüyor> hani gitmek istemiyorum falan diye. hani bu da şunu gösteriyor tabii ki sıkılması zaman zaman gitmek istememesi çok normal bir şey benim için ama şunu da gördü demek ki ne kadar ona ihtiyaç duyduğunu orada ne kadar duyulduğunu hani hep sanki bu olay bazı insanlarda söylüyor ya bu, bu olaylar bizim çocuklarımızı nasıl etkileyecek <gülüyor> olacaklar? bundan ne öğrenecekler ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda yani bu süreç e, onlara ne öğretecek ya da neyle çıkacaklar? <gülüyor> Müjde ben her zaman şunu söylüyorum. Şu anda biz eğer bir evlere bırakılsaydık tek tek bir daha toparlanamayacak bir şey var yani aslında. İnsanlık tarihindeki bir travmayı konuşurduk o zaman. Ama şu anda bir aradalık var aslında küçük parça da olsa. Bu sebeple o çocuklar şu anda gün içerisinde bize ağlıyorlar da, bizi öfkede duyuyorlar. O yüzden de aslında iyileşme bunun içinde. Kesinlikle. Yani onu göğüsleyebiliyoruz çok şükür ki. Hı -hı, hı -hı. Yani, yani orada bunu, öyle bir fark var. Bunu da anlamlandırmak işte o yüzden önemli. Belki bizim burada söz, söyleyeceklerimiz, konuşacaklarımız da e, pek çok ebeveyni de rahatlatacak diye düşünüyorum. Çünkü hani bir taraftan bu süreç, bu öfkeleri, işte isyanları, farklı davranışları getirdiğinde onlar da endişeleniyor değil mi? Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, hani bu süreci suçluyorlar belki. Ben şuna da bakıyorum. Onlar da bir şey öğrenecek. Yani bu da bir adaptasyon. Belki hani 20 yıl sonra şeyi konuşacaklar. Aa bizim de çocukluğumuz buna denk geldi. Böyle bir şey yaşadık. Böyle de bir ya. şey olmuştu. Parka bile gidemiyorduk ya. işte diye hani bakıyorlar uzaktan parklara bakıyorlar şu anda. Parka gidemiyorlar mesela. Ee, hani bu travma sonrası büyüme diyoruz ya biz. Bence onunla büyümelerine yardımcı olacak ve buradan güçlü çıkacaklar. Ben o tarafa bakıyorum daha çok. Yani buradan e, kuvvetlenerek e, ileriye doğru adım atacaklar. E, tabii ki bazı çocukların adaptasyonuyla ilgili ya da bazı ile ilgili devam edecek olursa bu süreçten sonra uyumlanma ile ilgili senin dediğin gibi. Belki o zaman bakmak lazım gerçekten ama bence şu anda ebeveynin çok büyük endişe yaşaması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü biz de bilmiyoruz ne olacağını. Sonuçta ne olacağını Kesinlikle. biz bilmiyoruz. Kesinlikle. Ama şöyle de bir şey var. Nasıl biz yetişkinlerde bazılarımız bu süreçten sonra hani e, ruhsal olarak biraz daha desteğe ihtiyaç duyup bazılarımız normal hayatına dönecekse çocuklarda böyle olacak. Çünkü bazıları daha kırıldan, bazıları daha güçlü ruhsal olarak. O yüzden de sadece şunu diyorum. Hepsi de böyle illa travmatize olacak diye bir durum yok. Hı hı. Çünkü orada aile desteği var, anne babanın güvenli kolları var. Bu arada hani burada anne baba devamlıyoruz da hani e, tek tek ebeveynlik yapanlar da var. Ya yani Onun da yanında sonuçta ebeveyni var ya da hani kök aileleri var. E, demek istedim şu çocuklar tutarlılığa bakar ya. Yani evet. ben suratım sirke satıyor ya da inanılmaz korkuyorum ama çocuğa diyorum ki hiçbir şey yok biliyor musun? Gerçekten de çok rahat ol diyorsan çocuk bundan etkilenecek evet. Hı hı. Ama çocuğa diyorsam ki biz önlemleri aldık bir tanem hani... Ama onun dışında da şöyle şöyle bir şey var. Senin de şuna dikkat etmen gerekiyor. İşte güzel yıkaman gerekiyor. Ellerini diyorsam çocuk diyor ki annem şundan korkuyor. Evet ya da hani kaygılanıyor. Önlemleri de şu. Okey tamam. suratınız da bu. Ya da söylemlerinin sebebi de. Bütün taşlar yerine oturuyor. O yüzden de orada tutarlılık kısmı çok önemli. Belki şeffaflık kısmı çok önemli. Bence çok önemli bir konuya değindim burada. Bu sadece... Hani konuda stresli durumlarda ya hani içeriğinde de Tabii. değerlendirilecek bir durum bence. Başka bahsettiğin daha yayının başında bahsettiğin bu farklı stres sebepleri var ya yaz olabilir işte kayıp olabilir işte belki şehir değişikliği olabilir vesaire yani stres diye tanımladığımız her şeyi bir yere koyduğumuzda ya da iş stresi olabilir ya da bu haftalıklarla ilgili şu anda olabilir haftalıkla ilgili olabilir bebeğin ne hissediyorsa. Çocuklar bunu böyle hiç mıknatıs gibi çekiyor aslında. Tabii, o yüzden bu aynen çok önemli aynen. değil mi? Yani hani ben çok kaygılıysam muhtemelen çocuğum da kaygılı olacak. Ben çok endişeleniysem Kesinlikle. o bunu okuyacak. O yüzden bence bu bilgi çok değerli. Sadece bu süreç için değil. E, genel olarak da hayatımızda bir takım stresler varsa e, bunu nasıl kontrol ettiğimiz, bunu nasıl yaşadığımız, nasıl ifade ettiğimiz çok önemli. İşte burada şey Kesinlikle. yanlış anlaşılmasın. Hani biz aman tatlayın bu stresinizi, kaygınızı demiyoruz. Ee, sadece bununla nasıl baş ediyorsanız e, bunu açık çocuğunuza paylaşabilirsiniz. Yani korkuyorsanız siz de. Ben de korkuyorum birazcık. Evet. Kesinlikle. Ee, ama senin dediğin gibi ama şu anda tedbirlerimizi olduk. Ee, ve ben bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bize bir şey olmayacağını düşünüyorum. burada güvendesin, Biz bir arada güvendeyiz. Az da çok küçük cümleler ama sihirli cümleler. Hani hep bizden Tabi Tabii tabii. Et, o yüzden sayıda. de hem kolay dediğim gibi yani o kadar basit cümleler ki hani derinleştirmeye orada daha detaya girmeye çocuğu bir daha bir acite etmeye gerek de yok çok net kısa hani açıklayıcı cümleler inanılmaz değerli ve önemli onun dışında da derim tutarlılık. Yani ben korkuyorsam da, ya hiç korkmuyorum diyorsam çocuk hissediyor. Çocuk bir de duygu anlamlandırırken benden yola çıkıyormuş da Yani anneden önce yola çıkıyor. Sonra babadan yola çıkıyor. Sonra kök ailelerden çıkıyor. Böyle bir zincir olduğunu düşünürsek, beni ne kadar doğru anlamlandırmamı görüyorsa, kendi o kadar doğru anlamlandıracak. Kesinlikle. Bir de burada mesela işte duygunun ifadesi için de çok güzel bir fırsat değil mi? Hani hep böyle zaman zaman ebeveynler şey diyor ya, işte duygularını ifade etmiyor, duygularını anlatmıyor. Biz ne kadar anlatıyorsak onlar da öyle öğreniyor. Aslında. O yüzden bence e, yaşanan olumsuz, ya olumsuz duyguda demek istemiyorum aslında ama e, işte kaygı, korku gibi bir şeyler hissediyorsanız bunu ilk önce siz kabul edeceksiniz ki ve bunu ifade edeceksiniz ki çocuğunuz da bunun normal olduğunu alacak. Ha evet korku da hissedebilirim, kaygı da hissedebilirim ve bu normal ve benim bir parçam e, ve ben bunu kabul edersem e, bununla baş etmek çok daha kolay olabilirdi. Çünkü biz Yeni nesil e, ebeveynler şey yapıyor ya birazcık, aman korkmasın, aman kaygılanmasın. Ben onun işte şey, e, kar küreğici ebeveynlik deniyor ya ona. Hani, Aynen. Karları önünden şey, temizleyeyim de, düşmesin, hani düşmesin, hani bir şey gelmesin başıma. Bence yeni ebeveynliğin, ben öyle değerlendiriyorum, sen ne düşünüyorsun bu konuda, seni dinlememi çok isterim. Yeni ebeveynliğin en büyük riskinin bu olduğunu düşünüyorum biz o kadar koruyucu, kollayıcı oluyoruz ki dışarı çıktıklarında, o sağlıktan çıktıklarında olumsuz bir durumla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemeyecekler. Çünkü dünya öyle bir yer değil. Ki biz bunu hepimiz yaşıyoruz. Aynen öyle. Keşke olsaydı. O da ayrı bir konu. Yani keşke bizim koruyabildiğimiz kadarı, kadarıyla sonrasında da korunsaydı. Ama korunmadığına göre tüm duygulara Yaşamak zorunda değil yani çocuğun illa canının acısını da bir canının acımasını da yaşasın gibi değil bu. En azından şahit olsun, bilsin, görsün, duyabilir yani hani çocuğu travma, travmatize etmek için söylemekten mahrum, şey, maruz bırakmaktan bahsetmiyorum ama bunu saklama kısmından gerçekten de yani hani buna dikkat edilmesini çok ben de öneriyorum çünkü neyden koruyoruz? Hayatın gerçekleri bu yani biz bir e, Ütopya mı yaratmaya çalışıyoruz? Hiç kötülüğün olmadığı, hiç zararın görülmediği falan. Ama hayat öyle değil. Dediğim gibi sonrasında da hani sıkıntı yaşanabiliyor. Şu duygu anlamlandırma için şunu diyebilirim. Bu duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmek diye John Gottman'ın bir kitabı evet, var. Evet. Duygu koçluğu öğretir ve çok güzel bir kitaptır. Çok da değerli bir kitaptır. Orada şey der, bir duygu yaşandığında ne olursunuz der, bunu fırsat olarak Hani değerlendirin. Aa hmm. oh, tamam. Çocuğa bu duyguyu öğretebilirim, gösterebilirim, hissettirebilirim. Hatta geri aynalayabilirim. Aynen. <gülüyor> o yüzden de anlamlandırmış olurum. Bir bu yüzden çok değerli. İkincisi de yetişkinler için de her zaman bunu diyorum. Bir duyguyu anlamlandırdığınız zaman bir kere rahatladığınızı otomatik olarak hissedeceksiniz. Tamam? Belki çözülmeyecek ama çünkü sol beyin için içine giriyor anlamlandırma, mantığı işin içine sokma, araştırmıyorum artık benim içinde ne duygu var diye. Tam tersi direkt çerçeveliyorum. Evet, öfkeliyim. Evet, sinirlerim bozuldu. Evet, kaygılıyım. Neyse. Artık bilinmez duygu kısmından çıkmış oluyor. Hani bilmemezliğin getirdiği o kaygı, daha fazla duygulanma, yüksek yaşama kısmından ayrışıyorum. Direkt şeye geçiyorum. Artık tamam, çerçevem belli. Duygum bu çünkü. Artık adlandırdım. Netim. O yüzden de bir de beyin de korkmuyor artık. Yani artık şeyde olmuyor aslında. Hani evet, Bence de oldu. orada çok önemli bir noktaya değindim bence. Ee, tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Biz Esra'yla e, tanıştığımız için, Esra şey dedik böyle, hiçbir yapılandırmamız yoktu arada bu akşam için. Hiçbir çalışmışlığımız da yok. Açarız da konuşuruz diye. O yüzden burada bir sürü e, konu konuyu açıyor ve ben çok keyif alıyorum şu anda. İnşallah. E, ben de, da. Aynı şekilde hissediyordur. Dediğim çok önemli. Bunun için de aslında. Yani duygulardan kaçmamak lazım. Şimdi bizim sinir sistemimiz ne yapıyor? Kaygılandığı zaman bir evet. alarma geçiyor değil mi? Kaygılıyım ve kaçmaya çalışıyorum oradan. Kaçmaya çalıştıkça daha çok üstüme yapışıyor. Senin söylediğin gibi onu isimlendirmek bile çok önemli. Evet ben kaygılıyım. Ben öfkeliyim. Evet. Ve ona sahip çıkmak. Yani ilk adım bu. Bir de hep bir şey zannediyoruz ya duygular kalıcı. Yapışacak. Oysa hani yapılan araştırmalar şey söylüyor ya 90 saniye gelmiş ve gidecek. Aynen öyle. Hani gelmiş şeyler, gidecek. Gel, o da olacak. Hani misafir diyoruz ya. Ben hep diyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hani duygular misafir. Kesinlikle. Siz o misafiri ağırlayın bakalım. Ne diyor size? Mesajı ne? Ne söyleyecek? Sonra gidecek zaten. Sizde kalmayacak. E, o yüzden o misafiri ağırlamak çok önemli ve değerli ve ilk aşama dediğim, dediğin gibi. E, Çocuklarımıza da o zaman kesinlikle ve o misafiri biz yatılıya zaten kalmasını istiyorsak da büyük ihtimal bir ikinci kazancımız oluyor. Kesinlikle. Yani bu kadar ısrarla evet. tutunmaya çalışıyorsam o duyguya, ya öyle anlaşıldığımı hissediyorum, ya öyle ilgilenildiğimi hissediyorum, ya sözümün öyle geçtiğini hissediyorum. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani her daim öfkeli olmakta bir sebep var aslında. Her daim kaygılı olmakta yine bir sebep var. Bunları fark ettikten sonra zaten bence şifalanma başlıyor. Zaten yani biz... Duygu çünkü gelip giden... Hı hı bir bir durum e, aklıma şey geldi biz ikimiz de böyle çok konuştuğumuz için bazen birbirimizi kesiyor gibi oluyor ama bir şeyler geliyor <gülüyor> öyle e, aklıma şey geldi de böyle hani terapide zaten hani bizim çalıştığımız konulardan bir tanesi tabii bu. Yani <gülüyor> hani sürekli öfkeleniyorsa o senaryo tekrarlanıyorsa hani sorduğumuz soru da hep şu bu ne işe yarıyor öfkelenmezsem ne olur ee, <gülüyor> Ee, ne bileyim, bunu nereden öğrendim? Hani ona bakmak çok önemlimiş. Yani bazı insanlar öfke kontrol edemiyorum, öfke kontrol edemiyorum dediğim gibi ya bu bir şey zamanında işe yaramıştır. Böyle devam ediyorsunuzdur. Ee, ya da e, ya da normali yani, böyle biliyorumdur belki Müjde. Böyle, o da var. Evet. Belki normali bu. Zannediyorum. Ya, ya bunu öğrenmişsinizdir ya işte işe yaramıştır daha çocukluktan itibaren ya böyle kabul görüyorsunuzdur. Bunları bilmiyoruz. O yüzden zaten terapi süreci var değil mi? Hani bunları açıyoruz, açıp açıyoruz. Hani bunu bazen hep diyor ya sihirli bir değnek istiyorlar ya böyle çok iyi anlıyorum onu da çok iyi anlıyorum mesela DM'lerin eminim senin de çok doludur bazen böyle DM'lerden mesaj geliyor gerçekten yani sihirli bir değneğim olsa vereyim ne olacak yani hani hiç önemli değil ama öyle ben bir en çok, şey çok biz istedik diyorum ben <gülüyor> aynen öyle yani hani Bazen böyle bizim psikologlarla ilgili mitler var ya, diyorum ki Ezgi öyle de bir canlı yayın yapalım. Hani sanki biz biliyormuşuz da sanki saklıyormuşuz gibi. Ya da işte böyle işte psikologlar çok pahalı ya, hani biz bunu şey yapamayacağız. Hani ne kadar gideceğim, ne kadar devam edeceğim, işe yarayacak mı gibi bazı soru işaretli oluyor kafalarında. Ama gerçekten bunların tek bir cevabı yok. Olsa hani şundan dolayı, Kesinlikle. özellikle başa çıkmanın yolları. Çok yolu var ama herkesin kendi hikayesi var. O hikayeyi bilmezsek ona uygun alet çantasının aletini çıkaramıyoruz. O yüzden o diyenleri yapmerememizin sebebini de buradan açıklayayım ben. Çünkü herkesin hikayesi çok piricik. O da... Bazen şey şeydiyesin gelmiyor mu yani? Bütün kitaplarda bence her şey yazıldı. O zaman kitapları alalım, okuyalım. Zaten hani ne terapiye ihtiyacımız o, Biz dahil yani. Biz terapiye gidiyorsak bu kadar bilginin yanında. Tabii. Çünkü neden? Orada özel bir süreç var. Orada bir sürü hani ayrışan kısımlar var. O ayrışan kısımlar aslında orada çalışılıyor. Bu sebeple de çocuğunuzun alt ıslatmasına örnek veriyorum. Sorduğunuzda soruna da hani ekleme yapayım sadece Müjde. Hani dört gündür ıslatıyor ne yapmamız gerektiğinde benim aklımda o anda bile böyle Bazen yazıyorum hatta, biliyor musun Müjde? Sadece anneye bunu e, düşündürtmek için. 20 tane falan soru geliyor. Bir de annenin şeyi fark etmesini istiyorum. Yani bu bir sorunun cevabı değil. Ne oldu da şey çiş yapmaya başladı tekrar, ıslatmaya başladı gibi bir soru değil çünkü. Ta onun sorulacak o kadar böyle 20 tane falan sorusu var ki. Hadi gelin ya onu konuşalım, terapi sürecine girelim. Ya da gerçekten de bu böyle bir platformda yani konuşulacak bir konu değil Hı -hı, hı -hı. Yani çünkü çocuğumuz özel. Evet, onları da çok iyi anlıyorum burada hani yanlış anlaşılmasın hani biz kesinlikle e, tabii yani çok iyi anlıyoruz çünkü sen de annesin, ben de anneyim, bizim de zaman zaman yaşadığımız sorunlar oluyor ve hemen bir cevap bekliyoruz. Ama bunun. Sağlıklı olmadığını bilmelerini istiyorum ben. Doğru olmadığını bilmelerini istiyorum. Yani Kesinlikle. ben sadece cevap vermiş olmak için oraya iki satır bir şey yazmak gerçekten istemiyorum. Zaten bunu da açıklıyorum. Ee, sen de ebeveyn danışmanlığı yapıyorsun. Ben de ebeveyn danışmanlığı yapıyorum. Yani şunu da altını çizmek istiyorum. Bazen ebeveynler sanırım bu ebeveyn danışmanlığını da şey gibi algılıyorlar. Benim ebeveynimle ilgili bir sorunum yok ki. Niye gideyim ebeveyn danışmanlığına diyorlar. Oysa orada... Evet. Çok çocuk odaklı çalışıyoruz. Ve bunun böyle 15-20 seans, 1-2 yıl, yıl falan da sürmesine gerek yok. Bazen 3 seansta halde olan şeyler oluyor. Yani hikaye... Tabii tabii akut bir durumsa hele. Akut öyle. bir durumsa zaten yani işte dediğin gibi mesela belki işte tiş kaçırma. işte bakıyorsun, hikaye alıyorsun. Bakıyorsun ahledeki sürece. Hop, zaten bulunuyor mesele. Ve çözülüyor. Tabii. E, o yüzden de ben buna daha pozitif bakmalarını gerçekten istiyorum. yani Çünkü çocukları bilecek. Ve çok değerli. Her çocuk çok Tabii değerli Tabii. çok Aynen. yani. Esra zaman ne kadar yazılı geçmiş. Yarım saat geçmiş yani inanamadım. Neye girelim? Ee, sorular var onları mı sorayım? Yoksa senin... E, Olur. Istediğin... Ya da şeyi de birazcık anlatalım istersen. Hani en başta Anlatayım ya. Hadi. Bu hani stresli süreç işte toplantı oluyor. İşte zaman paylaşım mesai. Hani böyle bu düzenlemeler için neler yapılabilir? Hani böyle alet çantalarına ne koysunlar? Hani en azından şu süreci nasıl yönetebilirler? O dengeleri nasıl kurabilirler? Bu benim kafamdaki soru. Kesinlikle. Şimdi bakalım. bence muhteşem. Çünkü şöyle muhteşem. En başta dedim ya, bu bir hani aslında bizim sürdürülebilirliğimizi de bozan, devamlılığımızı da yıkan bir süreç. Şimdi yeni bir aslında yaşam alanı oluşturduk. Sanki bitecekmiş gibi işaretleri var ama belki bir yazımızı, Hani işlere belki devam ederek ama onun dışında da belki hafta sonlarını daha sık evde geçirerek... ...yani bu süreç biraz sürecek onu demek istiyorum Müjde. Yani yeni normale geçerken bile bizim e, bazı değişimlere ayak uydurmamız gerekecek. Neden? Çünkü bu önlem sırasında da değiştiğimiz için evde daha fazla vakit geçirdiğimiz bir süreç olacak. Bu sebeple bu zamanda bu simülasyon içinde çiftlerin kendi arasında... Çocuklar da eğer büyüklerse bana kalırsa, yani okul öncesi bile buna dahil edilebilir 4-5 yaş gibi. Yazı ya, yazmayan çocuklarla belki renkli, e, bu hani görsellerle belki zaman çizelgesi yapılabilir. Evet. Yazı, yazı, yazmayı bilenlerle zaten hani yazarsınız ama rutini oluşturursak eğer çok sağlıklı bir süreci ben hani öngörebiliyorum. Hatta rutine geçirdiğim çoğu danışanları çok iyi bir süreç e, yönetiyor aslında. Bu ne demek? İşte çalışan bir taraf olacak, toplantıları olan bir taraf olacak. Bir de diğer taraf, iki tarafında toplantısı varsa bu arada, yani iki taraf da mutlaka online olması gereken bir süreç varsa, onların işi daha zor. Ona sonra gelelim. Ama diyelim ki şu anda biraz bunlar paslaşabiliyorlar. Onlar da genellikle çocukları paslaştırıyorum gerçekten. Yani çünkü hep bir arada olmak zorunda da değiller. Buna dinlenme süreçleri de dahil bu arada. Yani bir saat birinin bence ara vermesi gerekiyorsa versin. Her dakika üçümüz de oynamak durumunda, dördümüz de oynamak durumunda değiliz. Onun dışında rutinler dedim ya bizi hayata bağlayan şeyler. Öğle molaları, kahve araları, çay süreleri yazılmalı ve çocuklar da bunu bilmeli. Sen işte anneyle, örnek veriyorum, çizgi filmini izledikten sonra, puzzle'ını yaptıktan sonra, sabah aktivitesi neyi koyuyorlarsa onu yaptıktan sonra... Hepimiz çay içeceğiz. İşte sana da bitki çayını yapacağız falan filan. Ya da süt saati yapacağız. Neyse o. Bir şekilde o rütüne oturmak. Çocuklar en başta böyle mızırdanabilir ama sonra o kadar rahat hissedecekler ki. Neden? Sonra ne geleceğini biliyorlar. Eşler için de öyle. Hani nasıl geçiyor? Okey misin? Yoksa diyecek ki benim toplantım bitti alabilirim. Hani ver bana geri falan. Sen bir şeyler yap. Daha eğer esnek çalışabiliyorsa örnek veriyorum mailleri cevaplayacaktır. Projelerini yazacaktır falan gibi. Akşamlar içinde ben genellikle müjde haftayı böldürüyorum. Başka türlüsü çünkü mümkün değil. Yani hep bir aradalık kısmında bir kere zaten gündüz birlikteyiz, sabah birlikteyiz, akşam birlikteyiz kısmında bana kalırsa alan, bireysel alan kısmı çok yara alıyor. Bu da beni daha yorgun, daha tahammülsüz yapıyor bu arada. Bu sebeple haftanın atıyorum dört günü belki bir arada film mi izliyorlar? Yemek mi yiyorlar? İşte e, bir kahve demleyip şey mi yapıyorlar? Hani sohbet mi ediyorlar? Onu yaptıktan sonra... Ne yapmak istersin bugün? Hani bireysel bir şey yapmak ister misin? Yoksa benimle mi kalmak istersin? Sorabilirler ya da sabit olabilir. Salı günleri benim kitabıma atıyorum, özel dizime, bazı romantik dizileri mesela erkekler izlemeyebiliyor falan filan. Hmm. Bazı savaş dizilerini kadınlar izleyemiyor yani hani cinsiyetçi olmak için değil de. Yani ayrışabiliyorlar. Hmm. Atıyorum onları hallederler o arada. Erkekler oyun oynamak istiyor, kadın başka bir oyun oynamak ister falan filan. Yani burada alanlara izin vermek çok değerli. Çünkü benim egosal olarak da, bireysel olarak da orada tatmin duygumun ilerlemesi gerekiyor. Yani ama ama gene rutinler kısmı çocukları da şey. rahatlıyor. Yani ben çocukları da şey şey rahatlıyor. Evet, rahatlamaya ihtiyacım var. Çünkü dediğim gibi bir koşuşturmanın içinde olduğum için zaten hani bir süre sonra insanların fark ettiği bir durum da galiba bu. Yani tamam idare Tabii. ediyoruz, her şeyi de yapıyoruz ama akşamleyin böyle, hani bir danışanım öyle demişti böyle artık beynim yanıyor. Yani beynimin yandığını hissediyorum falan diyorlar böyle. Ben de diyorum ki yani evet çok normal. Çünkü onu ihtiyaçları hiç karşılanmamış. Bütün gün koştur koştur koştur. Akşamda zaten yorgun baygın özellikle küçük yaşta çocukları varsa. Hani orada ihtiyacı var. Ben ne istiyorum? Kendime ne iyi gelir? Yani o dediğin gibi bir saati işte bir akşam kendine almak aslında bencillik değil. Bencillik diyoruz ya ona ve kendi yine kabını doldurmakla alakalı bir şey. Çünkü ben iyi olmazsam Ertes gün çocuğuma da zaten daha sabır göstereceğim. Hı -hı. Ee, belki eşime daha sabır göstereceğim. Yani oksijen maskesine artık klasikleşmiş psikologların hepsini söylediği... ya da Ya da depo diyelim. Ya da depo diyelim. Ya depom da olmuş olacak ve Aynen. artık o depodan kredim, kredim daha yüksek olacak. Yani onun birazcık e, önemli olduğunu unutmayalım. Bir de şeyi Söyleyelim hemen Müjde. Ekstra bir durum var. Ev işleri şimdi şimdi. Yani neden? Çünkü e, ev işleri kısmında bölüşmezsek ya da bir tarafa yıkılırsa bu patlayacak. Yani çok belli. Ben liste yaptırıyorum Müjde. A'dan Z'ye ne iş varsa. Hepsini liste yaptırıyorum. Birden 3'e de puanlatıyorum. Bir kesinlikle o, o topa girmeyeceğim. Üç de yapabileceğim. İki de ortalar falan böyle. E, bunu yazdırıyorum ve ayrı ayrı yaptırıyorum. Hı hı. Sonra bir araya getiriyor çiftler. O listeleri. 1 ile 3'ün uyuşmadığı kısımda bölüşme çok net belli zaten. Birisi 3'üye 1 bir yazmış, birisi 3 yazmış. Okay. İkileri sadece tartışmaları gerekiyor. 10 tane de ikilik yeri olsun madde. Hani bu uygulamayı müdahaleyi de anlatmış olayım çünkü çok rahatlatıcı. Çok basit gibi gözükür çok aşırı rahatlatıcı. 10 tane de ikilik şey olsun, iş olsun. Yani ikisinin de ne yapmak, ne yapmamak istediği olsun. Bir de tabi şeyler olacak, hiç kimsenin yapmak istemedikleri olacak. <gülüyor> Onları da konuşalım. Şimdi o ikide mutlaka on tane ise beşini bir alacak, beşini biri alacak. Bunun şeyi yok yani eğer biz zamanımızı iyi şey yapmak istiyorsak, hem birbirimize iyi gelmek istiyorsak bu süreçte, hem çocuklara yetişmek istiyorsak, hem hala toleranslarımızın yüksek kalmasını istiyorsak, ev işlerine bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Burada şeyi söyleyeyim o ikiliklerde atıyorum bölüştürdüm, bölüştürdüm, bölüştürdüm hala kimsenin istemedikleri kaldı her zaman şunu söylüyorum Vermeden alamazsınız. Yani bir hakkı başka birini vermeden sen de o hakkı alamazsın. Bu yüzden de ben esnemezsem karşı tarafta bana esnemeyecek. Hı hı. O yüzden de yavaş yavaş tamam bu hafta sen götür o işleri, haftaya ben alırım gibi. Hani yani, kimsenin de üstüne yığılma olmadan bir şekilde alınabilir mesela. Yani orada anlaşma çok önemli. Nasıl bir anlaşma yapılacak? Ve her iki çifte, yani çifte, her biri için de okey demeleri de çok önemli. Şimdi belki yazacak şimdi insanlar bekliyorum ben onu. İşte biz oraya yapmaya çalışırız ama olmuyor. E çünkü şöyle oluyor böyle oluyor. Şimdi ben hep diyorum o şeylerde ben de seanslarda. Anlaşmada okey misiniz? Ve her madde okeylendi mi? Yani onlara çünkü işte okey oldukları düşünüyorum. Aslında çok temel bir şeydi anlaşma kuralı belirlenmemiş. Dolayısıyla ne oluyor? O gidip Yapılmamış. Aynen öyle. Bu hafta o olmadı. Niye olmadı? Çünkü orada o anlaşma yapılmamış yani bir şekilde. Tam anlamıyla yapılmamış. Evet, Tam anlamıyla yapılmamış. yapılmamış. Dediğim gibi hani ikilerde de uzlaşılıyor. Almadan vermiyoruz ve hani böyle bir listeleri e, oluşuyor. Bunları zaten kendileri de yapabilirler. Bak pratikte bilgi de kendileri mutlaka <gülüyor> yapsınlar çünkü büyük ihtimal dedim ya bizim bir normumuzdan birisi belki maddi açıdan da zorlanacağız gelecekte. Yani hani çünkü bugünlerin bir de bu çıktısı olacağı için... Aynen. E, maddi manevi olarak belki, orada belki evle daha fazla ilgilenmemiz gerekebilir. Şimdiden bu önlemi alırsak gelecekteki bir stres faktörünü de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir de şöyle bir şey var, ben her zaman onu diyorum. Gerçekten de ev işleri, hele çalışan kadın, ya ev hanımları için de öyle bence ama çocuklar da evdeyken özellikle çok yorucu da bir süreç, yani fiziksel olarak yoran bir şey. Sonra gerçekten de cinsel hayatlarında da aksamalar oluyor yani bireyleri. Çünkü bilsel, zaten bir taraf yoruldu. Cinsel hayat da yorucu. Esra yani mesela sen Kesinlikle. hayatında bu kadar ark arkaya yemek yapmış mısın? Ben yapmamışım. 60 gün mesela değil mi? 90 bir aradı bilin. En azından herkesin bir bir söylediği belki değil mi? Hani ya bugün de ne pişirsem. Tabii. Düşünmedi. Ya da yani canım istemiyor. Olarak, dışarıda, dışarıda yiyelim al. mi? Ya Aynen. o kadar şey alışmışız ki. Ya zihinsel olarak kim mi? Arka planda da şey var. Bugün ne yiyeceğiz? Bunun öğlene var, akşama var, yarın ne yiyeceğiz? İşte bunun için ihtiyaç listesi var mı yok mu vesaire. Zihinsel olarak da çok yordunuz. bedensel olarak da çok yordunuz. Bu deyince, hani Yardımcısı olan insanlar vardır belki ama olmayanlar için bu daha da zorlayıcı bir süreç oluyor dediğim gibi. Esra bir şey söyleyeceğim. 12 dakikamız kalmış. Yorumlara bir bakalım istersen. soylara bakalım. E seni, ben inanamıyorum ne kadar hızlı okay. geçti. Hayatımın bu canlı yayınlarından bir de. İstersen sonra zamanım varsa bir yayın satın İki heyecanlı almayayım. bir de iki tane heyecanlı konuşunca. Aynen. Enerji patlamalarıyla. Peki benim de sorum var mı? Yoksa benim içinde hani, senden yandan sorular var Tamam, övgüler gelmiş. Çok net bir soru görmedim. Eğer geleceksen İzmir tayfası da sana şey yapıyorlar. <gülüyor> o listeye çocukları nasıl dahil edebiliriz geldi. Süper. Tamam. Evet çocuklarla ilgili meseleler. Ben hemen kendi çalışma kısımlarımı anlatayım. Müjde sonra anladım. sen de ekle olur mu? Tamam tamam. tamam Şimdi şöyle e, bu sorumluluk kısmında her çocuğa verecek sorumluluk kısmının hani farklı olduğunu hani hep anlatıyoruz. İki yaşına gelen bir çocuğun da farklı sorumluluğu. iki yaşındaki iki çocuğun alabileceği sorumluluk da farklı bu arada. Kimi çocuklar şeye daha yatkın oluyorlar. Yani ev işleriyle böyle haşır neşirliğe. Kimisi de daha böyle derleyeyim, toplayayım belki hani ya da bir görev verilip bunu buraya götür dediğinde daha iyi olabilir. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. O yüzden de ne alabileceği kısmında. Ama bana kalırsa siz eğer çocuk zamandan sonra dahil ederseniz, çocuğun sorumluluk alma kapasitesi her zaman daha fazla oluyor. Bunu çok gözlemliyorum. Yani siz o çocuğa iki yaşında katlamayı sabırla anlatıyorsanız, buradan buraya yapıyorsun, buradan buraya yapıyorsun, hani bozduğunda ya da sinir krizi geçirdiğinde tamam ben yaparım demiyorsanız, çünkü iki yaşta çok fazla olur mesela yapamadığında aşırı ağlamalar, orada da sabredin, tamam bebeğim gel şunu şöyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun falan gibi. Belki 10 dakika, belki 20 dakika. Ben her zaman danışanlara şey diyorum. Acil bir işiniz varsa bir çocuğa iş yaptırmayın. Yani oraya sabrınız yoksa onu verin ya, yapıverin. Başka bir gün çok sakin bir zamanda oyun oynamak yerine o işi yaptırın. Daha sabırlı oldunuz, uzun süre harcayabileceğiniz kısımda. O çocuk orada katlamayı zaten şey yapıyorsa müjde gerçekten de 5 yaşına geldiğinde de katlıyor <gülüyor> <gülüyor> Ama geç de... sorumluluklar olabilir yani burada bak senin de onu etmeyecektim burada da aynı şey aslında ee, bununla ilgili bence de bizim çok kültürel normlarımız var kültürel at var ya yani. ben de açıkçası yani itiraf edebilirim ki hele küçük yaşta böyle Giymiyor, giymiyor, giymiyor. En sonunda sen giydiriyorsun. Yani bana bununla ilgili uyarı bile gelmişti okuldan. Yani biliyorsun Amerika'daki çocuklar çok daha erken yaşta öğretmene için aralı okul öncesi dönemde öğretmen dedi ki yani bu çocuk bunu kendi şeyini paltosunu değil mi ya? Hani hayırdır? <gülüyor> ben giydiriyorum onu. <gülüyor> Her gün falan diye böyle. Hani tabii hani ben yapamıyorum, olmuyorum derken yine kendimize bakmamız lazım. Yani gerçekten ebeveynlikte önce kendimize bunun nereden kaynaklanma bir bakmak lazım. Yani öfkeleniyorsam, silmiyorsam niye öfkeleniyorum o sırada? İşte olmuyor, giymiyor. Geçen gün hatta annemlerle konuşulduk o sırada. Arar giyineceğiz, dışarı çıkacağız, yürüyüşe çıkacağız. 25 dakika sürdü giyinmesi. 25 dakika, atıyor kendini oradan oraya, zıplıyor, haplıyor, o da böyle benim gibi çok hareketli. Bekliyorum, Ne zaman yiyince 25 dakika. Şimdi demek ki o gün iyi hissetmişim kendimi ki o 25 dakika izin vermişim. Dediğim gibi, az beklemişim. Ama bazen edemeyebilirim. De Ve o zaman dediğim gibi ilişkiyi zedeleyeceğimize, tamam, hı hı. bırakın yardım edin yani bazen zaten yardım da istemiyor da hemen yiyin tamam ben yaparım falan diye yani onu sündürmeye gerek yok çünkü demek ki çok darif ki o anda benim çocuğumun e, işte bir saçmalamaya ihtiyacı varmış çok Bunu Yani. ama sen... işte orada bir sürü teknik vardır ya işte oyun oynatabilirsin dans ettirerek yaptırabilirsin evet, yani evet. hani yarışı hepsinde önermiyorsun çünkü sonra hep yarışa dönüyor ama evet. hani, o çocuğun bir banteli vardır yani hani orada böyle bir coşturacağınız ya da evet. onu birazcık daha hani bir de şeyi çok görüyorum işte yani mesela örnek veriyorum, e, yatağını topluyor çocuk ama anne şey yapıyor işte, ay insan anne bir şey istedik, hani bu mu yani, sana bunu mu öğretti? Şimdi ben olsam ben de yapmam. Anlatabildim yani hani, şey de övmeye, övmeye gerek de gerek şey. yok. Uh -huh. Teşekkür evet. edip geç. Hani. Aynen öyle, yatağını e, toplamışsın. Gibi sadece yani geri bildirim. Tabii bu konu çok deli. Sadece yani, geri bildirimler. E, Çiğden ve de sonra belki bir canlı yayın yaparız. Tam bu konuyla yine çocuklarda sorun. Çünkü bu çocuklara sorunluk verme gerçekten saatlerce sürecek bir konu. Burada işte bırakma meselesini eklemek istedim aslında. Annenin babanı biraz bırakması gerekiyor bu işin olması için. Yoksa benim hep şey gelecek yani. Aa, ben yapıyorum ama olmuyor. yani en çok Biz denedik ama olmuyor. Senin teminle bahsettiğim bu ortak ev işleri olayı var ya. Bence oradaki handikaplardan birine ne biliyor musun? Sen de bunun eminim e, karşılaşıyorsunuz bu seanslarda. Özellikle kadınların yine izin vermemesi. Diyorum ki Tabii. bölüştük mü? Bölüştük. Kahvaltıyı yaşım hazırlasın. Hadi hazırlasın. Şimdi adam korkuyor. Diyor ki ben bunu hazırlayacağım ama kesin bu Tam onun ki, gibi hazırlayabilir miyim he, yani? Deyecek ki çocuğa bunu mu verdin? <gülüyor> Aynı senin de Kesinlikle. Değil, değil. Kahvaltı bu değil. O öyle değil. Yani orada da hani o anlaşmaya giderken de şeyde kabul edecektiniz. Hani 10 üzerinden e, altılık yapacak iş. 10 on üzerinden 10'luk yapmayacak eşiniz o işi. Ve gerçekten de müjde şöyle bir şey var yani. Hani ben erkek danışanlarımdan biliyorum bunu. Bazıları bunu şey olarak yani hani e, nasıl denir? Taktik olarak yapıyor. Yani çamaşırı mesela kötü asıyor. Çünkü bir daha o iş ona gelmeyecek. Mesela buruş buruş asıyor. O yüzden de bırakın assın. Bir uyarın, iki, iki uyarın. Üç. Bence uyarmada değil yani. Abi biliyor musun ben öyle değil de çırparak bunu asıyorum çünkü sonrasında üçlemek daha kolay oluyor.'' derseniz anlayacaktır yani. Ama siz bunlar böyle mi asılır, işte sana kaç defa edeceğim falan derseniz bir sonrakine de öyle asacak ki siz yeter artık ben asarım deyin diye. Yani o yüzden <gülüyor> bence i̇şte, oradaki <gülüyor> iletişim çok önemli. Çok önemli zaten oradan değil mi ebeveynler çocuğa konuşuyorlar birbirlerinden. Yani hani oradaki o anne oluyor değil mi diyor ki beğenmiyor aynı senin bahsettiğin gibi. Zaten hani bir sedef böyle siz çocuğunuz yatağı düzeltme bunu beğenmezseniz bir ileride mükemmeliyetçi olabilir e, ya da hep Tabii. böyle işte birileri e, ne yapacak bırakacak ben yeteneceyi yapamıyorum olacak onu da bırakacak mesela orada yatak zaten hep altını çiziyoruz ya mesela o iş değil mesele e, o işin başka bir yani şey yapar ya mesela çocuk işte biz onu işte ben çok transaksiyonel analiz e, ekolünden gelen ve ona inanan bir insan olduğum için böyle çok tipik örneğimizdir o bizim. <gülüyor> böyle şey yapar ya, anne toz aldırır işte çocuğa ama arkasından gidip o da e, kalanı temizler. Ne mesaj veriyorsun? Yeterince iyi bilsin. Bitti. Yani bir toz alma meselesi bile e, o çocukluk anılarına, hikayelerine işte bir şey ekliyor yani. Ben yeterince iyi yapamıyorum bunu. Duygusunu. Kesinlikle. Yüzden... Bunu ben iş yerinde çok fazla Ay çok pardon, ben şey sesi sesi gitti bir ara, o yüzden bitti zannettim. şey diyecektim. İş yerinde de bunu çok görebiliyorum ben, kendi altındakine bir şey vermeyip kendi tamamlayanlar bunu gurur duyduğunda. Bir kişinin gelişmesine engel olmuşsunuz hmm. gibi durmuyor mu diyorum. Hmm. Aynı bunun gibi siz çocuğunuzu bir şekilde orada hani sen iyi yapamadın bak ben güzel yapıyorum mesajını verdiğinizde onun gelişimini engelliyorsunuz ve bir sonraki adıma gitmesini de aslında o, o, onu bir daha atarken korkacak o atarken. <gülüyor> aynen, aynen. Çünkü bir beğenilmeme süreci de var. Bir de şey çok hoşuma gitti şu anda hani bu soruyla birlikte düşündüm ben de. Bu bir aradalık, bu sorumlulukları yük, şey yapmak için de, yüklemek için de bence inanılmaz güzel bir fırsat. Hı -hı. Ama en ufaktan başlayın, en küçükten başlayın, yani kendi tabağını belki kaldırmasından başlayın. Hı -hı. Ve büyük şeylerle değil, tezahüratlarla değil, çocuğunuz sadece onu yaptı diye mükemmel değil yani. Hı -hı. Ya da o, vau wow, ne güzel şey değil. Yani onu ne kadar rahatlattın beni deseniz, Hı -hı. ay üstüne yükü aldın deseniz. Onun için çok daha değerli çünkü çok spesifik bir hani duygu durumu. Mesela benim oğluma Bak ben sana bir soru sorayım. Bu çok Amerikan stili de bu doğru mu, yanlış mı? Ee, bazen böyle düşünüyorum ben. Mesela Amerikalılar çok küçük yaşta sorumluluk veriyorlar ya çocuklarına. Ve bunu yapmanın bir yolu evet. da <gülüyor> bunun karşılığında bir ödül veriyorlar. Tabii ödül olması bunun içsel motivasyonu tabii ki etkiliyordur. Buna katılıyorum ama mesela işte bulaşık makinesine yardım etti. Bir dolar veriyor böyle çok sembolik bir şey. Hı hı. Şimdi mesela hı hı. bu çok tartışılan bir şey ama başka mesela şöyle de aslında bunu yapmaları bana yardım etsin değil de sorumluluk alıp aynı zamanda o para kazanma isteğine derken de yaşta e, ilerlesin diyeyim. Mesela çünkü şeyde yapıyorlar komşunun e, yapraklarını topluyorsun komşu sana bir para veriyor böyle sembolik. İşte kedisine buluyorsun sembolik. Mesela bununla ilgili ne düşünüyorsun ne fikrin merak ettim bu konuda. Şimdi şöyle ödül cezanın her zaman hani hmm. aynıdır. Ödül varsa hmm. ceza da vardır. Ceza varsa ödül de vardır kısmı var ya bunlar birbirinin hmm. tersi değildir. Aynı anlamdadır. Hmm. Çok inandığım için aile içinde maddesel değil de onun yerine hani e, uzun zamandır oynamadığınız bir oyun vardır. Belki o eklenebilir. Hmm. Ondan sonra ne bileyim çok küçük ama ekran saatine bir 5 dakika eklenebilir yani belki. Hmm. Hani daha böyle onu mutlu edecek, onunla da çok alakalı hani o süreçte alakalı olmayan ve elinden alınmayan, hı hı. mahrum bırakma üzerine olmayan yani tabağını bırakmadığı için ekran saatten 5 dakika almayalım ama 5 dakika bonus ve bence bunu ödül ceza üzerinden değil de bonus işte ne bileyim, bir şey kelime bulunabilir belki özel ve hı hı. daha böyle yumuşak bir kelime. Bun üzerinden yapılabilir. Bir de kültürel farklılıktan bahsettim müjde. Evet, yani o da evet, evet. zaten 18'inden sonra kendi hayatını kurması gereken bir yetiştirme var. Aynen. Biz evlendiğimizde bugün daha bak gerçekten de annenlerce aradılar beni. Hani iyi misiniz? Maddi bırak soruyor biliyorum yani hani nasıl gidiyor? Hani Hı -hı. idare ediyor musunuz? Tabi tabii tabii. tabi. Yani düşün. Ay Kesinlikle. hani ben e, tabii biraz mahcup oluyorum ama şöyle bir şey var. Bizde Türk artsa bu çok normal. Çok normal. E şey değil midir? Hani düğünü işte anne baba yapar bizler de değil mi? Hani eğer maddi durumları varsa ev alır. Hani bu çok normal bir şeydir hani kültürde. Mesela böyle bir olay olmuştu. bir birilerini anlatmıştım ben bunu İngiltere'de nasıl yani falan olmuşlardı ev niye alıyor mesela anne baba birine falan böyle çocuklarına falan çok tabii ki kültürel normlar da var burada söylediğin gibi kesinlikle e, tabii bu kültür içinde bu doğal dediğim gibi çünkü çocuğun erken yaşta para kazanmak için motive olmasıyla ilgili yapıyorlar aslında bunu hani bakıyorsun uh -huh. bunlara maddi durumu iyi bile olsa ailemin e, 12, o işte atıyorum 15-16 yaşına gidip komşunun çocuğuna bakıyor ya da işte üniversiteye giderken Maddi durmayı çok iyi oluyorlar. Profesör yani çok, tanıdığım insanlar böyle. Anne baba profesör. Ee, gidip çocuklar onluk yapıyor. Ee, i̇şte ne bileyim can kurtaranlık yapıyor havuzda. Hiçbir maddi yok. Bunların çünkü çocuğun gelişiminde çok önemli olduğunu düşünüyorlar. İşte, Bu benim tarzı, daha hoşuma kendi... gitti mesela. Ha, kendi... Bu inanılmaz güzel bence. Evet işte orada şeyleri hani mesela burada hani bunun karşılığında ben sana para veriyorum değil sen bir emek gösterdin. Emeğinin karşılığı da hani işte e, bu gibi bir şey belki ama burada çok tutarlı olmak lazım şey çünkü şöyle bir şey oluyor kesinlikle zamanımız az kaldı ama e, benim gözlemlediğim bu benim gözlemlediğim bir şey e, dediğim gibi o iki yaştan sonra okul öncesi dönemde çok istiyorlar ya işte yapabileyim işte yardım edin vesaire ilkokulda bu tabii. değişmeye başlıyor yani ben niye onu i̇şte niye şey yapayım işte çok doğru nasıl şey hani birazcık aksamalar olabiliyor o yüzden hani orada o sorumluluğu vermenin e, önemli olduğunu düşünüyor da motive edecek her neyse dediğim gibi belki bir çocuğu 5 e, dakika fazla işte sevdiği aktivite yapmak e, motive edebilir başka bir çocuğu başka bir şey motive edebilir hani ödül ve ceza gibi görmeyelim bunu da hani belki motivasyonu arttıracak emeğinin karşılığında belki bir şey olarak diye ifade ettiğinizde hani böyle refresh diyoruz ya bak yeniden yapılandırmış yeniden anlamlandırmış olabilir o işi e, ben hani böyle bu konuda biraz ortada kalmış bir uzman oldum ama hani e, sanki şey daha Ama sen değil. çok şeyde yapıyorsun ama çok sen orada tanık da oluyorsun. Ve evet, işe yarardığını tabii, da tabii. görüyorsun ya. Aynen, belki o yüzden aynen. de senin aşinalığın artıyor olabilir. Evet. İşte burada da kültürün önemi çok önemli değil mi? Çünkü hani benim yabancı danışanlarım da oluyor. Hani o kültür ya yani da bırak hani Türkiye'de de öyle değil mi? Hani nasıl bir ailede yetiştirdiğiniz sorusu çok değerli mesela bizim için. Çünkü oradan aktarılan Kesinlikle. farklı değerler olabiliyor başka böyle sorular gelmiş mi? Böyle Şu anda ben de şeyi düşündüm. Burada bizim de sosyal süreçlere çocukları hani katmak gerçekten de çok değerli olabilir. Hı. Hani dediğin gibi komşunun hani bir işini görüp belki karşılığını almak okulda bir görevi yapıp karşılığını almak kısmını. Çünkü bizim kültürümüzde de emeğin karşılığında bir şey almak bizi böyle mahcup kılar. Bilir misin? Yani, yani emeğimizdir tabii, tabii. o. Tabii. Ama tabii. karşılık verildiğinde böyle bir Hani kırılsın yani böyle hani yani. ay ne gerek vardı falan olur bir kabulde de, de bir zorluk yaşıyoruz bana kalırsa belki bunu aynen. öğretir tabii tabii doğru söylüyorsun ya da bizde biliyorsun dışarısız olduğun zaman çalışırsın Hı -hı. hani sanayi verilirsin mesela Hı -hı. ne kadar Hı -hı. yani o cezalandırma ile çok yan yana. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de hani dediğim gibi o kültürel normlarda bakmak lazım. Bir de her ailenin değeri farklı, içindeki değerler farklı olduğu için kendi içlerinde değerlendirmek gerekiyor. Yine yani o bireyselliğe geri dönüyor aslında. Aile içinde değerlendirmek kesinlikle. gereken bir durum diye. Yoksa ben hani öyle uzmanlar var ki biliyorsun, şunu yaparsanız şöyle olur, bunu yaparsanız böyle olur. İlla hani böyle çok master, hani mecbursun. Hani bu böyle, bunun sonucu böyle. Bizim alanda öyle bir şey yok. Bence bu anlamda ebeveynler rahat olsun. Yani psikoloji öyle bir şey değil mi? Sürekli araştırmalar yapılıyor. Bundan ne bileyim 50-60 yıl önce e, ödül cezanın işe yaradığını olduğunu savunan, e, bu ekolden çocukların büyütülmüş olması, işte bu muhla paspasları okeyken şimdi ne oldu? Hayır ya biz burada bir hata yapmışız. Bu hiç de doğru değilmişe e, döndü. E, Dolayısıyla ben <gülüyor> <gülüyor> şeyi önlem istiyorum. Yani bu bilgiler alırken ...kendi içgüdülerinizi ve çocuklarınızın... ...özelliklerini de bir değerlendirin diyorum. Son 3 dakika kaldı. O yüzden de her anlamda <gülüyor> bakmak lazım. Evet evet. Son 3 dakika. Evet sorusu olan varsa söyleyebilir. kim sorulara. Aslında bence çoğu soruya cevap verdik. Bize gelen birkaç soru vardı. Kesinlikle. Bir kabulde zorluk kısmı samimi gelmiyor bana günümüzde. Sorusu gelmiş. Sadece şeyi anlayamadım. Kabulde zorlananlar mı samimi gelmiyor... Yok, o yüzden de cevaplayamadım yani. Kabulde zorluk bana samimi gelmiyor diye bir şey vardı. Hmm. Esta bu arada zaman durumun ne? Kapanışta tekrar bağlanabilir misin? Yoksa bitirmek zorunda mı? Yok ben tekrar ben... bağlanabilir mi tamam, ya? Çok şey soruyorsun ama 50 az kaldı. Benim birkaç tane burada soru vardı. Onları cevaplamış tamam. olmadı. Çünkü yoksa patlaya kapanacak. E, bu kabul edildi. Okay, tamam. Kimse göremiyorum kimin yazdığını. Bence Hiç bir şey, daha sorsun. Bir daha sorarsanız. Çok iyi olur diye düşünüyorum. Buradaki sorular gidecek, o yüzden onlara da bakalım. Soruları varsa yazın. Herhalde kimse şey, herkes çok tatmin oldu. Öyle bir yayın yaptık ki bütün sorulara cevap verdik esra. <gülüyor> Peki gerçekten. Aynı doğru. gelindiğinde ne yapılabilir? Kızım bir yaşında şu dönemde. tamam tamam. Onu cevaplayalım, öyle kapatalım. İki dakikamız var galiba. Ama tamam. bence şey. Zaten soru yoksa o zaman herkese Aynen. tatmin olduysa Aynen. biraz damakta tat bırakalım bence. Tamam. O zaman şunu söyleyeyim. Ücretini almamada kabul etmeyenler samimi gelmiyor demiş. Hı -hı. O da ayrı bir konu. Evet kişinin sürecine de değişiyor ama ben şeyi çok iyi biliyorum. Biz emek verme kısmına da çok zorlanıyoruz. Emeğin Kabulü kısmında da bazen zorlanabiliyoruz. Ama bu toplumsal bir süreç bana kalırsa. Sosyolojik olarak konuşulması gereken bir kısım. Evet, evet. Yani zaten bunun her biri apardı canlı yayını. Bence zamanı çok iyi yönettik diye düşünüyorum. Vallahi 50 saniye kaldı, Sonda. 50 saniye kaldı. <gülüyor> evet. Sana çok teşekkür ediyorum mesajım. Asıl ben çok teşekkür ederim Nasıl bize. geçti hiç anlamadım yani bu kadar uzun nasıl oluyor <gülüyor> mu? Tadı damağında kalsın herkesin. Biz tekrar önümüzdeki zamanlarda müsait olduğumuz gibi. Bence var. bir araya geliriz zaten. Ee, tekrar bir araya gelip tekrar bir cami yayın yapıyoruz. Yani konu konusunda da bize yazabilirler. Ee, iyi Aynen öyle. Ee, i̇yi ki bize Sen de iyi olmalar. ki varsın. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok Görüşmek ödüyorum. üzere. Çok kendine çok iyi ben bak. De. Kapanacağız. Çok iyi. Şimdi. Çok iyi bak Öyle kendine. Görüşmek ben üzere. Ben çok ben teşekkürler ben herkese. Ben ben. Sağ olun. İyi akşamlar.